annenle beraber geldi zaten. Bu, bu şey canımusun adam var İbrahimovic. İbrahimovic. <gülüyor> <çekinecektim o> <gülüyor> ben sana ne dedim? Burak ismin de kocum. Efendim? Senin ismin ne? bilmiyorum daha yeni doğdum çeliği <gülüyor> <söyleyecektim ben. gülüyor> Buna sana ne? rezil oldum ben sana söyleyeyim bak ya Bir bu arada, ayık hali var yani Sılamlar Ben de kim oluyor Hayır hayır Kim <rezil gülüyor> olmuyor Oraya <bakıyorum. gülüyor> yok, yok. Şöyle bir kişi gelsin ben de diğerleri bir alt katta beklesin Filme gideceğiz abi Ben ben Aa, ben geldim ben, ben Tamam sen sen, Ben videoyu diye geçeceğim Bir alt katta bekleyin <gülüyor> Bekir geliyormuşsun <gülüyor> Şöyle <artısından izliyor> <gülüyor> ben ya <gülüyor> Şimdi uçuşa geçelim. Uçuşa geçelim mi? Geçeceğiz, geçeceğiz. Oo, <gülüyor> <gülüyor> uçuş. Uçuşa geçiyoruz. Hazır mısın reis? Kaptanı bekliyoruz. Kaptan gelsin. Kaptan! Kaptan moddesin sen Adam. ya. Otur modda olacaksın sen. May that ease Tamam. o doktor gelsin buraya onu amına koyuyor Mehmetcan nasıl ben hissediyorsun? ben senin burada e, amına koyuyor Mehmetcan şşş, nasıl hissediyorsun kendini? sik gibi <gülüyor> ben şimdi kafamı güzel kafamı güzel aldığı için başım der ya deniyor ben bir amına koyacaksın birisi amına fı. şimdi bir şey söyleyeceğim kendini nasıl hissediyorsun? sik gibi hissediyorum Sen. Ben çok gülüyorum ya. Çok gülürdüm bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Evet. Nasıl son... geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amla koduğumu doktor iğneyi vurdu. Siktiğimin doktor. Uyuştuk beni yatırdı. Ananı sikiyim o doktor. Sonra ne oldu? Onda... Sonra hiç fark etmedin ama değil Sonra mi? Sonra ben uyudum. Gittim amına koyayım. Gittim gittim. Sık. Bir de baktım ama orospu çocukların yanındayım. Ama bitmiş olay da bitti. Sünnet olduğunda güzel la. SİKEM! Ama bitti olay hiç bak acım adam bak şu Lan an ben bu acını sikem siz ne hakkınız siz kalma güzel Ambuluzak adı Ne güzel işte bak kafan güzel bak hiçbir şey hissetmiyorum Lan sen ne <gülüyor> çekiyon orda fuck Adamın <gülüyor> amul Fuck <gülüyor> Sikerim hepiniz hala, hala hala öyle küfür edilir mi halaya? Ya siz ne yapıyor hala özür diliyorum kalkar mısın hala Lasin kaç tane telefonum var? bin tane mi? Bu baba mı? Gel babacığım benim. Güzel babam benim. Amanacak koyarım ha. Tamam bebek var bebek. Annesi Mehmet'ciğim bebek, bebek var yanında bebek oyuyor bebek. Ne? Hey baby music. Ana iç. Yani. Sen kimsin? Ben mi? İşte. Sen bir kimsin? Şey Tanımıyorum. Almın be gidin lan manyak mısınız? Lan! Evet, Kadir ne oldu lan sen sünnet mi oldun? Ya peki git lan! Kapımı kaldıramıyorum zaten. Ne, ne içtin oğlum sen ne ayaksın? Ehehehe <gülüyor> Hehehehe <gülüyor> <gülüyor> Kafam bin milyon olmuş lan! Bilmiyorum ki. Lan. Senin bütünlük bir patlat. He tamam. Sen sünnet <gülüyor> mi oldun? Bütünlük bir patlat. Şey sen sünnet mi oldun? Sana kim dedi oğlum sünnet olacaksın diye. Senin adın ne? Abuzer Kadir. Senin adın ne? Ayşe Sen adın ne? Heyha Lila. Lila benim adım ne? Kadir <gülüyor> Haa Kadir Efe Haa İçimde anladım yani değil konuşma, mi? Konuşma tamam kes sen konuşma Kes Var mı lan? Var mı bana? Bana bak <gülüyor> Anam Bana bak Ya bir doğru düzgümdür kapa <gülüyor> ne içtin lan sen? Anne senden iktemem var lan İktemem var senden Sen şaşım oldun oğlum Ne yaptın? <gülüyor> gel gel gel gel gel, lan, gel, lan. Gel, gel. Allah, abi, gel gel gel abi, gel Abisinin gel Gel ben, gel Bizlere neden mi? Abisinin ya Sen ne ayaksın abi, lan abisinin seni bari, gel Abisinin gel Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben Bahattin Yel oğlum. Adamın aklını alırım ben işte böyle. Lan bir sus be. Ağzına kısacım içinde. Allah Allah. Sen sinnet mi oldun lan? Lan bir, şey lan de, bir sus. Sinnet mi oldun lan sen? Allah. Ben bunu face'e bir Bu atayım ne da, ne da böyle? bütün arkadaşları görsün. Ne o? Açma açma. Açma hadi açma. Abi, açma. <gülüyor> ne oldu? İyi Etsin açma. Mi? açma. Açma. Senet oldu mu ya? De sinekti la. Sinek oldu. Bir dakika dur bir. Sen bir dur. Ya! Kadir. Ya! Yes. Zeliha. Ya dokunamıyorum. Dokunamıyor. Dokunamıyorum. Dokunamıyorum. Zeliha. Zeliha yoksa hepsini mi kestiler kız? Bir bakalım mı? Her... Ben peki daha bir şey Bir bakalım Ne lan siz? bana bak hepsini mi? Hetrimi kesmişler. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ana. Ana>. Aa. Aa, ben ne dedim lan? Şaka değil oğlum. Bir dakika dur ya. Görünmüyor ki. Senin adın ne? Benim kodem. Senin adın ne? Aa, ee, almadı. Deli hepsini kesmiş herhalde. Senin adın ne? Senin adın ne? Soyadın ne? Senin soyadın ne? Oğlum sen nüfus memuru musun lan? Ne ayaksın oğlum? Şşş, bir bakalım hepsini mi kestir acaba ya? Herhalde hepsini hepsini kesmişler gibi. Lan be git! Allah'ım yarabbim ya resulallah. Şey Dime kanısa. Hepsini kesmişler ya. Kanıksın sen benim oğlum. Ha? Bir ara deniz yapalım mı lan? Deniz yapalım bir ara. Burda ne var bu ne? Sünnet oğlum hadi. Allah ım, Allah ım. Efendim saat ki alıp gideceğiz Kaçaracaksın süret oldu da. Bunu oğlum la. Da... <gülüyor> Bu da. Havalla Sen kimsin <gülüyor> Sen kimsin ki? Ta. Katnemi su getirsene bana ya. Sus sus kantinden. kantinden. Allah ım. Hapayı tutun abi, sen niye öyle mu? Kantinden bir su getirsene Zeliha, var, var? var mı su? Su ne? Ya bana bak Bunun hepsini kesmişler dibinden ya Doktora Ay. söyleyelim ya Baktım ben, yok yok görünmüyor <gülüyor> Anne ben dünyada yakınım Görünmüyor ki diye. Değil mi? Dünyada şey, yakınsın ya ha. Haa Bak şimdi Nasıl denk lan? Beybahar değil mi? Beybahar. Bey ne yapıyorsun? Yok lan? yok Geriha yok Hepsini kesmişler ya. Ya bu <gülüyor> kim ya? Sen de <gülüyor> mi ışıttırıyorsun oğlum? Lan oğlum dibinden kesmişler lan. lan Yanlış çıksın, kesmişler lan. Oda derttik oğlum sen kim? Oda derttik. Hadi uyu sen de lan. Uyudum uyudan bana. Bu odanın Uyuruyor. parasını ben verdim oğlum. Sevme! Bu oda benim lan. O da benim oğlum, sen mi sünnet oldun lan? Keşke sünnet olmasaydın Kadir. Çünkü dibinden kesmişler oğlum. <gülüyor>